Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi ikizkenar üçgenin tarama testini gömelim birlikte. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki bir kartonun tepe noktası A olup eş açılarından birinin ölçüsü 65 dereceymiş. Şunlar 65'er derece o halde yazalım. Şimdi şuranın tamamı da 65 derece. Ee, 65, 65 daha 130 şuranın 50 derece olduğunu biliyorum ve diyor ki tepe noktası etrafında 70 derece döndürülüyor yani şuradan şuraya gelmiş AC kenarı AC üssü olmuş 70 derece dönmüş demek ki şu aradaki açı 20 e, A açısı 50 idi tabii ki burası da 50 şimdi normalde AC kenarı AB kenarına eşitti AC kenarı döndü AC üssü oldu buna da eşit AB kenarı döndü AB üssü oldu bu da eşit ve bakın benim burada çıkartacağım sonuç bu döndürme sorularında ikiz kenar üçgenleri göreceksiniz dostlarım İşte bu kenar bu kenara eşit çıktı arkadaşlar bakın ve tepesi kaç geldi 70 50 daha 120 derece oldu tepesindeki açı. Evet videoyu bir durdurdum arkadaşlar bir misafirim geldi. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Ne yapmıştık en son şu tepe açısını 120 derece diye söylemiştik. Şuranın tamamını 120 bulduk. Şu ikisine ikiz kenar oldukları için alfa alfa yazdım. Ve 120'den gayrı ikisine 60 derece kaldı. Yani 2 alfa 60 demek ki alfada 30 derecedir dedik. Birinci sorunun cevabı Adana'dan geldi. Gelelim 2'ye. ABC ikizkenar üçgendir. Karton A noktasından yere dik bir biçimde kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Yani A'dan aşağıya bir diklik indirdiğimizde tam bu yükseklik oluyor ki bu yükseklikten iki eş parçaya ayırıyormuşuz. İkizkenar üçgende yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı bunu da gösterdim. Ve bakın burada 5, 12, 13 üçgeninden şuranın 12 olduğunu buldum. Şimdi bu bilgileri Şurada da gösterelim. Burası dik oldu, dik oldu. Şu 12, tabii ki bu da 12, bu 13, bu da 13, bu 5. Bu da 5 olacak şekilde dağıldı. Sonra diyor ki dik kenarıyla diğeri, diğerinin uzun kenarı çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor diyor. Tamam, bizim işimiz üçüncü şekilde. Şimdi şu kısa kenara 5 demiştik, şuraya 13 demiştik. Bunun kısa kenarı 5, şurası dikti, burası dik. Uzun dik kenarı 7 şey 12'ydi. Şuraya 7 kaldı. Bunun uzun dik kenarı 12 şurayı yazdım. Bize de diyor ki BC 10, 13 falan olduğuna göre KL nedir? İşte biz zaten bulduk arkadaşlar. Şurada x'i arıyoruz. Pisagor bağıntısı yapacağız. x kare eşittir bir 7'nin karesi 49, bir de 12'nin karesi 144. Yani x kare eşittir toplarsam 189 100 93 mi yapıyor? Kök 193 geliyor. Bursa'dan çıktı sorunun cevabı. Evet 3 numaradayım arkadaşlarım. Bakın köşe taşında çözdüğümüz sorunun neredeyse aynısıdır bu da. Hemen şu adam yükseklik ve açı ortay. O halde bu adam şöyle uzattığımda. Bu aynı zamanda kenar ortay olacak. Yani burası da 12 olacak. Ve bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olacak. Şurada bakın dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşit olduğunda biz muhteşem üçlü var demiştik burası da o. Ve şu dik üçgenden de 12, 16, 20 dik üçgeni olduğunu gördüm. 3, 4, 5'in 4 katı demek ki x 16'dır paketli. Şuna bakıyoruz abc ikizkenar üçgen biçimindeki bir desteğin tepe noktasını orta noktası kabul eden bir tahtraverli gösteriliyor. Tamam. Şimdi başka ne diyor? Tahtraverli K noktasında yere temas ettiğinde yer ile arasında 30 derecelik açı oluşuyormuş. AP BP'ye eşit. Tamam, ikizkenar üçgen. AK 120 bunu gördük. AB 60 tahtraverlinin uzunluğu. Şimdi şu ikizkenarı görünce tabana bir dik indirelim. Burayı 30 30 bölsün. Sonra bakın şuradaki dik üçgenden 30, 60, 90 dik üçgenini kullanalım. Şimdi şurası 60 derece ve 60'ın karşısı toplamda 150 santim oldu. 30'un karşısını ben nasıl buluyorum? 150'yi köküçe bölüyorum. Bir sayıyı köklü bir sayıya bölmenin yolu neydi? Önce kökün içindekine böl. 150'yi 3'e böl, 50. Yanına da kökü yaz. 50 3müş. 60'ın karşısındaki sayıyı biliyorum. 30'un karşısındaki 50 köküçmüş. 90'ın karşısında 30'un karşısındakinin iki katıydı. 100 köküç o zaman burası. E bu P noktası tam ortada olduğu için burası da 100 köküçtür. Toplam 200 köküç çıktı. Sorumun cevabı. Evet bunu da hallettik. 4 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafayı. Tarafayı. <gülüyor> Bir de öğrenmesini konuşabilsem. <gülüyor> Evet 5 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakın bir dik üçgen var ve ikiz kenar bir dik üçgen bu dostlar. Şunlar ikiz kenar. Hipotelis uzunluğu toplamda 16. Dik kenarları bulmak için ne yapıyorum? 16'yı kök 2'ye bölüyorum. Kök 2'ye bölmek demek yarısının kök 2 katı demektir. O halde 8 kök 2 buralara yazdım. Şimdi ikiz kenar görünce tabana dik indirmek adettendir. Hemen indirelim. Bu diklik tabanı ikiye bölecekti. 8. Burası da 8 olacak. Buraya 6 kaldı. Sonra e, muhteşem üçlümüz var değil mi? Hatta buralara 45, 45, 45'leri yazarsanız 8, 8 olduğunu buranın da görürsünüz. Ve şu dik üçgen bizim aşık olduğumuz bir dik üçgendir. 3, 4, 5'in iki katı olan 6, 8, 10 dediğimiz dik üçgendir. Şuna geliyoruz hemen. 2 ve 5 verilmiş. Bakın şurada paralelleri gördüğünüz için bu bir paralel kenarı biliyoruz artık. 5 ise burada 5. Burası da 2. Şimdi biz ikizkenar üçgen demiştik değil mi şunlara köşe taşında anlatırken. O zaman bu da 5. Ya da şu da ikiz kenardı, Burası da 2. Zaten bize de ac'yi soruyormuş. 7. Ya da şöyle demiştik. Şu ikisinin toplamı bir e, ikiz kenara eşittir demiştik. Yani 5 ile 2'nin toplamı 7'dir. Diye de bilirdiniz arkadaşlarım. Altıncı sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet son sorumuza bakalım. AB ile AC eşitmiş. Şimdi şurayla şurası eşit. Bir yükseklik var. BC üzerinde alınan bir noktanın AB ve AC kenarlarına uzaklıkları toplamı 8'dir. Şimdi biz ikiz kenardan öğrendik. Taban üstünde alınan bir noktadan şöyle ikiz kenarlara çizilen... Bu iki dikliğin toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşittir. Yani bizim x dediğimiz yükseklik 8'dir o zaman. Basit kural sorusuydu. Hemen hallettik arkadaşlarım. Cevap 8 geldi. Evet dostlar şimdi bunu gömdük. Bütün soruları hallettik değil mi? Yapmadığımız bir soru kalmadı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Konu testine geçeceğiz dostlarım ama konu testini de bir sonraki videoya bırakalım istiyorum ben. Yani bir videoda bir tanesi olsun istiyorum. Sonra da ÖSYM sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu bir şey duydum ben. Bu e, ÖSYM soruları normalde telif hakkı içerdiği için yasakmış paylaşılması, yayınlanması ama eğer bir soru bankasının içerisinde ise ve biz o soru bankasını çözmek için izin aldıysak ki ben bu kitabı çözmek için izin aldım. O zaman diyorlar ki teliften kurtarıyorsunuz yani yayınlayabilirsiniz diyorlar. Bunun doğru olup olmadığını içinizden bilen varsa benimle paylaşırsa içimiz rahat bir şekilde paylaşırız arkadaşlar. Ben şimdilik başladım ÖSYM sorularını çekmeye ama ee, kaldırabilirim de yayından eğer yasaksa. Evet Böyle sorularınız falan olursa yorum kısımlarına da yazın bir şeyler arkadaşlar. Hani şu soruyu anlamadım, bu soruyu anlamadım diye. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Neyse çok uzatmayalım. Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.